açıklama. E, gündemle alakalı gerekli açıklama. BBLSpor'un Twitter sayfasında Instagram sayfasında hadi onu da geçeyim. Benim Twitter sayfamda ve Instagram sayfamda bulabilirsiniz. Bir kamuoyuna duyuru yaptık. Bu konuyla ilgili e, çok fazla bir şey söylemeyi düşünmüyorum. Çünkü yanlış olur. E, tamam ben kulüp Sahiplerinden biriyim. Ama e, o bir profesyonel bir kulüp. Ya benim burada ekstradan konuşmam gereksiz olur. O yüzden bir açıklama yapmayı düşünmüyorum yani tam olarak. Sadece birkaç bir şey var onu söyleyeceğim. E, yanlış insanlarda algı oluşmasın diye söyleyeceğim. Has hası 5 kişiye saplık hediye etmiş. Çok teşekkür ederim abi çok ol. Cansın bir tanesin. HG, HG, HG. Aç aç, chat'i aç ya. Chat açık Selam Seha Asmoni, 3. enkut olsun. Çok teşekkürler. Aleyküm selam, Clack'in Bell. Eyvallah. Jino'ya yerine sen mi gireceksin takım? Yok mu? Bir anda jet Watch this diye böyle. Bir içinde şey yazan var chatten. Cinnet takımına ayrılmış deyip seni etiketliyordu. <gülüyor> <gülüyor> TdoubleB. Subscribe olduğun için çok teşekkürler. Hoş geldiniz bize. Yok bu arada aynen yok. Evet saçları kestirdim ya. Bugün. Eren Brom sağ olsun Güzel bir kesim. Müzik ee, kapatayım Kısaca bahsedeyim Şimdi ee, Şöyle bir Ayrımdan bahsedeceğim Arkadaşlar sözleşmeler Bizde iki farklı oluyor Şimdi Espor sözleşmesi Bir takım sözleşmesi iki Beysel sponsorluk sözleşmesi Beysel sponsorluk sözleşmesi ne biliyor musunuz Şimdi Bana Kemal'e Eskiden beri, özellikle ben eskiden beri e, yayıncı olduğum için, çok eski zamanlardan beri birçok kontağım var firmalarla. Çünkü firmalar işte benle çalışmış zamanla veya ismimi duymuşlar vesaire O yüzden beni tanıyorlar, işte Kemal'i tanıyorlar. O yüzden genelde e, bir marka işbirliği yapmak istiyorsa Twitch'te, hani ilk bizi duyuyorlar ya bize geliyorlar. E, illaki daha çok geliyor diğer yayıncılara göre o şekilde. Ee, o yüzden bize gelen bu markaların belli bir bütçe havuzları var. Bize diyorlar ki, bir de biz BBL'i de bayağı tanıttık markalara. Bize diyorlar ki, sayın BBL yöneticileri, biz sizden 5 tane influencer istiyoruz. Şöyle bir proje yapmayı düşünüyoruz. İşte atıyorum, e, ABC markasının ürünlerini yayında tanıtmak istiyoruz vesaire diye. Sonra bir bütçeyi veriyorlar. Biz de bu bütçeyi BBL influencer'ları içerisinde dağıtıyoruz. Influencer, yayıncı. Yani şu an yayıncı. Aslında influencer'ın çok büyük bir anlamı var. Ee, Dijital medya fenomeni de denebilir. Influencer'ın olayı tamamen kitle, e, insanlara yöneten, güçlü, ünlüler. Anladınız mı? Influencer, influence etmek. Manipüle etmekten geliyor zaten. Sonra bu markaların bütçeleri geldikten sonra biz bu bütçelere görürüz ki ya bizim şöyle bir influencerımız var, böyle bir influencer var, buna dağıtalım, buna dağıtalım. Yani sadece bize gelmesin anladın mı? Onlara yararlı olsun. Buradaki bütün amaç bu. Resel Sponsorluk Sözleşmesi. Anla Deniz'in imzaladığı da o hatta. Biz BB'li içerisindeki bütün yayıncılar da bu sözleşmeyi imzaladı. 3 yıllık bir sözleşme. Ben Kemal, işte Efe, ee, Çağrı, işte Cirox, Eray, bu hep BBL influansları anladınız? Hepsi imzaladım. Acaba bu insanların ee, şu anda kariyerleri mi baltalandı? Bir sorsanız da gidip Çağrı'nın yayında, abi sizin senin kariyerin mi baltalandı? Durumlar ne? Baltalar mı geliyor? Şükrü tabii ki hepsini istisna saymam gerekiyor değil mi sizin için? Efe, ye, Efe ye bir sorun. Acaba kariyeri nereden baltalanmış? Nereden yemiş baltayı? Jrox Jox büyük baltalanlı. Baya gidiyor ya. Onu izleniyor çocuk. Mahvettik çocuğu ya. Bütün parasını aldık biliyor musun? Hepsini aldık. %40'ını ortak oluyoruz biz zaten BBL'ye girenlerin. Tabii canım. Bütün paralarını alıyoruz. Ya gerçekten çok çirkin insanlar. Ee, yazık dedim. Gerçekten yazık dedim. Ki ben gerçekten elimden gelen her şeyi yapıyorum gerçekten pozisyon oyuncular için. Özellikle ben de eski profesyonel oyuncu orijinli olduğum için... Zaten neden ben ya en başta arkadaşlarım benim anladın mı Lego Keriman Semi benim arkadaşlarım anladınız mı? Yani neden böyle bir şey yapayım ki? Ben oyuncuyum. ben zamanında o kadar sikildim diyorum ya zamanda beni kaç kere sikti kulüpler yani ama sikile sikile doğrusunu öğreniyorsun anladın mı? Bu bir tecrübe oluyor sana ben de bunları da bunlardan ibret aldığım için ben hem oyuncuyu rahat ettirmeye çabasındayım, hem kulübün başarılı olması çabasındayım. Anlatabiliyor muyum? Abi sikile sikile sikmeyi öğreneceksin diye bir şey vardır. Anladın mı? Onun pozitif versiyonunu düşünün. Sikmeyi değil de, harbiden de... O zaman ters oldu, <gülüyor> olmadı, olmadı, oyuncuları olmadı. sikiyormuş gibi oldu. Onun pozitif <gülüyor> versiyonunu düşünün. Sözleşme detayı kısaca giren abi sözleşme detayına giremem tabii ki, yani o tamamen e, nd'ye bağlı bir şey, e, gizlilik yani, o tamamen olmaz. Ama sözleşme süresi muhabbetini söyledim zaten, yani bunu da aslında açıklamamıza gerek yok ama olabildiğince şeffaf davranmaya çalışıyoruz BBL eSpor'da, insanlarla. E, takım sözleşmesi 18 aydı ki oyuncularımız bunu imzaladı. Bireysel sponsorluk sözleşmesi de 36 aydı. Biz kimsenin ekmeğinde gözümüz yok, bir şeyinde gözümüz yok. Tam tersine bireysel sponsorluk sözleşmesi imza, imzalayan influencerlarımıza daha çok kazandırma peşindeyiz. Kimsenin kariyerini de baltalamadık. Ee, i̇steyen istediğine sorsun. Bir tane bizimle ilgili, bizim influencerlarımızla ilgili negatif yorum alan çıkarsa ben harbiden yayıncılığı da bırakacağım. Her şeyi bırakacağım abi. Cine'de de yayın hayatında, oyunculuk hayatında gerçekten gönülden başarılar diliyorum. Bakın gerçekten gönülden. Cino'yu severim, Mehmet'i severim. Çok genç, çok amatör bu tarz konularda. Bundan sonraki kararlarında umarım kendi bir ders çıkarmıştır çoğu şeyden. Ders çıkarır. Yaptığı hatalardan vesaire Umarım Daha düzgün daha hür iradesiyle Kararlar vermesini dilerim Olay bu Abi takıma Barış Buranın gelme zamanı gel. <gülüyor> Off Kemallerden seken miyim mi bu Olay bu arkadaşlar. Daha fazla ne bir açıklama yapacağım, ne bir şey yapacağım. Ee, fazlasıyla söyledim zaten. Ee, Twitter'dan ve Instagram'dan hem BBL Sporu veya ben de, beni de takip ediyorsanız orada gereken açıklama var. Yerine adam bakıyor. Abi, o, abi bu konuyu bu konuyu kapatmasak mı ya? ha Çünkü gerek yok daha fazla konuşmaya bence Gereken her şeyi söyledim yani Şu an takımın morali de gayet yerinde bu arada Hiçbir sıkıntı yok Fall Guys oynayacağım bugün Oynayacağım